Arkadaşlar, şimdi de bu videoda para çekme bölümünü göstereceğim. Şimdi yine çek bölümünden TRY bölümüne giriyoruz. Türk Lirası. Açıldıktan sonra, burada görüyorsunuz miktar diyelim ki 2000 lira böyle ondan sonra sizin hesabınıza 1992 lira geçiyor buradan çek diyoruz ee, şuraya e, antikoter kodunu şifrematik kodunu giriyoruz ve çek diyoruz ondan sonra banka hesabınıza tanımladığınız banka hesabına gidiyor kadar basit arkadaşlar. Şimdi e, mail de gelebilir tahmin ediyorum. Bir mail, mail onayı da geliyorsa mailinize onayı da verdiniz mi ondan sonra tamamdır. Evet. Hayırlı günler arkadaşlar.